Son kaldığımız yerde diverjansı anlatmaya çalışıyordum ki süremiz bitmişti. Sıvı parçacıkların herhangi bir noktadaki hızını basit bir vektörle tanımlamıştık. Hızı tekrar yazayım. 1 bölü 2 x i olarak tanımlamıştım. y bileşeni yoktu. Hız yalnızca x yönünde x y düzleminde yukarı doğru hareket yok x 1'e eşitse, demiştim, hızın büyüklüğü saniyede 1 bölü 2 metre, x 2 ise sağa doğru hız, saniyede 1 metre. Evet, 1 bölü 2 çarpı 2, 1 metre, 1 eder değil mi? Sağa gittikçe, parçacıklar daha hızlı bir şekilde sağa doğru hareket ediyor. Şimdi, diverjansın anlamını kavramaya çalışalım. Öncelikle, bu fonksiyonun diverjansını bulalım hız vektör alanımız v'nin diverjansını del vektörü iç çarpım v olarak da tanımlayabiliriz. Bir boyutta diverjans, x bileşeninin x'e göre kısmi türevidir. Bu kısmi türev nedir? 1 bölü 2 x'in x'e göre kısmi türevidir. Bu ifadenin x'e göre türevi 1 bölü 2'dir. Buna göre, bu vektör alanının her noktadaki diverjansı 1 bölü 2'dir. Peki bunun anlamı nedir? Tanıma bakarsanız, x yönünde alanın ne kadar arttığına baktık. Görsel olarak, x yönünde arttıkça alanın daha genişlediğini gördük. Veya parçacıkların x yönünde hareket ettikçe sağa doğru hızlarının arttığını söyleyebiliriz. Bu pozitif diverjansı şöyle yorumlayabiliriz. Gelişigüzel küçük bir çember alalım. Çemberi çizince mantığını anlayacağınızı düşünüyorum. Farklı bir renkte, istediğim küçüklükte bir çember, evet aslında bu çember çok küçük ama ben çizdiğim vektörlerin bir kısmını kapsasın diye büyük çizdim. Şimdi ne olduğuna bakalım. Sağ tarafta çok hızlı bir şekilde çemberi terk eden parçacıklar var, öyle değil mi? Ve diyelim ki bir saniyede sağ taraftan bir sürü parçacık hızla ayrılacak. Aynı zaman dilimi içinde bazı parçacıklar da soldan çemberin içine girecek ama içeri girenlerin sayısı daha az olacak. Herhangi bir zaman dilimi içinde ne olduğunu düşünebiliriz şimdi. Bu alanda bu kısım parçacık soldan giriyor. Ama çok daha fazla parçacık sağdan çıkıyor. Buna göre bu alana ne olur? Yoğunluğu azalır öyle değil mi? Çünkü alanın içindeki parçacık sayısı bu zaman dilimi sonunda azalacak. İçeri girenlerden daha fazlası dışarı çıkıyor. Dolayısıyla bu pozitif diverjans bize vektör alanın her noktasında yoğunluğun azaldığını söylüyor. Veya diyebiliriz ki içeri akandan daha fazlası dışarı akıyor. Mantıklı değil mi? Diğer çeyrek düzleme girersek tuhaf şeylere rastlayabiliriz. O yüzden birinci çeyrek düzlemde olanı anlamaya çalışalım. Bu durum mantıklı çünkü sağa gittikçe parçacıklar daha hızlı hareket ediyor. Bunun sebebi de x'e göre türevimizin pozitif olması. x bileşenimizin artışının eğimi pozitif. Buna göre sağ gittikçe hızımız artıyor. Bunu da anlamı bir çember çizersek, sağdan ayrılanların soldan girenlerden her zaman daha fazla olacağıdır. Dolayısıyla her noktada yoğunluğumuz azalıyor. Veya şöyle de düşünebiliriz, her nokta bir parçacık kaynağıdır. Bir küre olduğunu varsayarsak, kürenin sağ tarafından ayrılanlar, sol tarafından girenlerden fazladır. O zaman pozitif diverjansı, alanın yoğunluğunun bir noktada azalması veya o noktanın, kullandığınız modele göre alanın veya parçacıkların kaynağı olması şeklinde yorumlayabiliriz. Bunu belirttikten sonra tam tersi duruma bakalım şimdi. Diyelim ki vektör alanı eşittir eksi 1 bölü 2 x çarpı i. Buna göre, vektör alanının diverjansı x'e göre kısmi türevidir, yani eksi 1 bölü 2 x. Bunu çizmek istersek, burası y ekseni, burası x ekseni. 1 noktasında hızım sola doğru 1 bölü 2. 2 noktasında sola doğru saniyede 1 metre hızla hareket ediyorum. 3 noktasında hızım 3 bölü 2. y'ye bağımlı olmadığını zaten biliyoruz, yalnızca x'e bağımlı. Şimdi küçük çemberimizi çizelim ve ne olduğuna bakalım, şuraya çizelim. İstediğimiz kadar küçük olabilir ama biz daha iyi anlamak için biraz büyük çizdik. Belli bir zaman sonra ne olur? Soldan bazı parçacıklar ayrılır ama sağdan daha fazla parçacık çemberin içine girer. Dolayısıyla belli bir zaman dilimin sonunda belirttiğim alanın yoğunluğu artar. Zaman içinde bu alanda gittikçe artan sayıda parçacık olacak. Alanın yoğunluğu artmaktadır veya alanın parçacık yuttuğunu düşünebiliriz. Önceki örnekte parçacık kaynağı görmüştük, ayrılanların sayısı girenlerden fazlaydı. Şimdi girenlerin sayısı ayrılanlardan fazla. Bu da negatif diverjans demek. Şimdi diverjans kelimesini düşünelim. Pozitif olduğu zaman parçacıklar veya alan o noktadan uzaklaşıyor. Negatif diverjans durumunda ise, yeni bir terim yaratalım. Bunun hiç kullanıldığını duymadım ama negatif diverjansı, konverjans, yakınsama olarak düşünebiliriz öyle değil mi? Yakınsama, uzaksamanın tersidir. Bu durumda bazı parçacıklar ayrılsa da, çok daha fazlası sağdan içeri giriyor. Böylece alanın yoğunluğu artıyor. Bu da buradaki örnek. Bu alandaki her noktada negatif diverjans var. Bu alanın tamamında her noktada yoğunluk artıyor. Size bir alanın net artış ya da azalışının önemli olduğunu göstermek istemiştim. Şimdi klasik diverjans örneğine bakalım. Klasik örnek şöyle bir şeye benziyor. Bu x, şu y, bu da x. Buna benzeyen bir alanınız varsa, bu da negatif diverjansın klasik bir örneğidir, öyle değil mi? Her yönden parçacıklar içeri giriyor, ayrılan parçacık ise yok. Görüldüğü üzere, belli bir zaman sonunda bu noktanın yoğunluğu artıyor. Pozitif diverjansın klasik örneği de tüm yönlerden parçacıkların ayrıldığı bir nokta olur. Buna göre bu alanın yoğunluğu azalmaktadır. Parçacıkların hızlarına bahsediyorsak zaman içinde daha fazla parçacık dışarı çıkmakta çünkü hiçbir parçacık içeri girmiyor. Peki sıfır diverjans ne demek? Sıfır diverjansı olan bir vektör alanı yaratmaya çalışalım. Daha iyi anlamak için bir boyutta kalalım. Bunun anlamı x'e göre kısmi türev 0'dır. Diyelim ki vektör alanım 5i. Yani uzunluk her zaman i yönünde 5. Şimdi bunu çizeyim. Vektör alanı hep 5. Sabit bir vektör alanı olarak da düşünebiliriz. x değerim ne olursa olsun vektörlerin uzunluğu hep aynı, hep 5. Bir bölge çizersem bu bölgede neler olduğuna bakalım. Şimdi ayrılan parçacıkların sayısı mı daha fazla, içeri girenlerin mi? Hayır, hız örneğimize göre ayrılanlarla içeri girenlerin sayısı eşit. Buna göre sıfır diverjans, yoğunluğun aynı kalması demek. Size bir örnek daha göstereyim. Örneğin, fonksiyonum 2i artı 2j olsa, yoğunluk hala sabit, öyle değil mi? Buna göre, bu hız veya vektör alanı şöyle görünecek. Tüm vektörlerin eğimi 1. Size iki boyutlu bir örnek göstermek istedim. Bir sonraki videoda daha havalı, daha fiyakalı bir örnek yaparım. Ama burada bile bir alan çizdiğimde ayrılan ve içeri giren sayısının aynı olduğunu görüyoruz. Yoğunluk hiçbir noktada artmıyor. Bu mantığa uygun çünkü 2'nin x'e göre kısmi türevi 0'dır. Artı 2'nin y'ye göre kısmi türevi 0'dır. Böylece 0'ı artı 0, yani diverşans da 0'dır. Evet bu arada yine süren bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz.